Herkese merhabalar ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte şu anda gündemimize oturmuş olan Spotify ve Fox Play'in kapatılması konusunu konuşacağız. Acaba Spotify gerçekten kapanacak mı? Yoksa devletimiz ve Spotify arasında bir anlaşma sağlanacak mı? Merak konusu detaylar videomuzda. Bu arada böyle içerikleri seviyorsanız yani bir şeyler anlatmamı seviyorsanız aşağıdaki butonlardan abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayınız. Rütük, aralarında Spotify ve Fox Play'in de bulunduğu internet üzerinden yayın yapan bazı kuruluşlara lisans başvurusu için 72 saat süre vereceğini duyurdu. Bu kapsamda Spotify 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapıp 3 yıllık lisans ücretini peşin öderse yayınlarına devam edebilecek yani Türkiye'de özgür bir şekilde kapatılmadan yayınına devam edebilecek aksi takdirde Türkiye'de Spotify'ın yapmış olduğu yayınlar son bulacak, yani anlayacağımız şekilde Spotify uygulaması kapanacak. RTÜK'ten yapılan bir açıklama vardı. Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmeliğin, internet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri başlıklı 10. maddesi kapsamında, internet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak, yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlara devam edebileceği duyurdu. Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave 3 ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez, yayın hizmetlerine bu duyuruyu mütakiben 72 saat içerisinde son vermez ise ilgili karar ve mercilerin almış olduğu karar doğrultusunda Spotify'a Türkiye'de erişim olmayacak. Öte yandan bu konuyla ilgili bir tane daha konu var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ilgili bakanlıklar çeşitli sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'de bir temsilcilik açmasını istedi. Bu temsilciliği açmayanlar üçer periyot halinde para cezasına şarptırılacak ve en son olarak da tamamen erişim yasağı getirilecek dendi. Bütün uygulamalar buna sıcak yaklaştı bildiğim kadarıyla. Fakat sosyal medya platformu Facebook'un Türkiye'de yürürlüğe giren sosyal medya yasasına uymayarak ülkede temsilci bulundurmayacağı belirtildi. Facebook'un söz konusu e, yasayı insanların özgürlüğünü kısıtlama olarak algıladığı için Türkiye'de temsilcilik açmak istemediğini belirtti. Bakalım e, Facebook para cezası yiyecek mi? İlerleyen dönemlerde Facebook'a da... Ülkemizde bir erişim engeli gelebilir. Bizleri ilerleyen süreçte neler bekliyor, neler yaşarız bilmiyoruz tabii. Fakat bu temsilcilikler neden açılması isteniyor? Kolayca denetleme olsun diye. Şimdi YouTube'da veya Twitter'da atılan bir içeriği ülkenin ilgili kurumları anında tespit edebiliyor. Fakat burada temsilciliği olmayan ülkeler... Bu işleri bulmak için insanları çok uğraştırıyor. En basit bir mahkemede bir şey delil olarak gösterseniz bile günlerce, haftalarca o delilin ilgili siteden sizlere ulaşması zaman alıyor. Biraz da bununla alakalı. Fakat neden bir anda bütün bu sosyal medya hesaplarına ve müzik uygulaması olan Spotify'a bir denetleme geldi? Şimdiye kadar... Neden e, bir şey denmedi, de, neden şimdi bir şey deme gereği duydular? Bunlar da tabii merak ettiğim diğer konular ama bir bilgimiz yok ne yazık ki. Sadece e, bizlere aktarılan kadar bilgi sahibiyiz. Spotify kapatılır mı, e, Fox Play kapatılır mı hiçbir fikrim yok. Bir arada Netflix'in kapatılacağı söylenmişti. Fakat şu anda bir kapatma işlemi olmadı. Aksine... Netflix'te e, toplumu zedeleyici içerik dedikleri çeşitli sahnelerin e, kısıtlanmaz söz konusu oldu. Altyazılar e, küfür kullanmaktansa onu e, daha e, naif bir dile indirmeye çalıştılar. Fakat dediğim gibi bütün bunlar ne getirecek hiçbir fikrimiz yok. E, Spotify neden bu olayın içine dahil oldu? Bir anda dahil oldu. Şimdiye kadar hiçbir şey yoktu da neden... Şimdi bir şey deme gereği duyuyorlar. Merak ettiğim konular arasında. Ama ben de bildiklerimi sizlere aktarıyorum. Hiçbir şekilde taraflı yorum yapmadan, tarafsız bir şekilde sizlerin beğenisine sunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız ve bu konuyla ilgili gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de yine aşağıya yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bir diğer videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.